Üniversite 8 sınıfımın yarı yıl tatilinde ilk kez memeketim olan ağrıya gittim. Uçaktan indiğimde havanın soğuk olmasa heyecanım önüne bile geçmişti. Soğuktan siz oluştuğunu ve camların buz tuttuğunu gördüm. Havanın soğuk olacağını söylemişlerdi fakat bu kadar soğuk olacağını tahmin edememiştim. Hayatımda Ankara'dan sonra ilk defa bu kadar soğuk bir şehre gitmiştim. Hava soğuk olduğu için dışarı çıkmak pek mümkün değildi. Zaten şehir küçük olduğu için gezilecek fazla bir yerde yoktu. Hava güneşli olduğu zamanlarda babam ile birlikte çarşıya gezmeye gidiyorduk. Çarşıda babamın tanıdığı ama benim tanımadığım birçok kişiyle tanıştım. Öğretmenlik okuduğumu söylediğimde bana ayrı bir saygı gösteriyorlardı. Benim için tarihsiz bir duyguydu. Tatilimin ortalarına doğru hava biraz yumuşadığı zamanda babam, amcam ve kuzenim ile birlikte dağlardan akan dereye balık tutmaya gittik. O gün hava çok soğuk değildi ama su çok soğuk olduğu için pek tutamadık. Hatta ben dayanamadığım için arabaya döndüm. Tatilimin sonlarına doğru amcamlarla beraber babamların köyüne gittik. Babamın çocukluğundan geçti ve bana küçükken hep anlattı okulu gördüm. O zamanlarda buralarda nasıl vakit geçirdiğini bir nemze hissetmiş oldum. Benim için tarifsiz bir duyguydu.